Bunlar ne aşkım? Bunlar yüzüyorlar. Yüzüyorlar mı? Kaz mı bunlar? Bakalım mı beraber? Hadi bakalım, yaklaş bakalım. Bunlar kaz mı aşkım? Sen seviyor musun kazları? Bir ne nerede bu? yok mu? Nasıl yapıyor kızım? Bir <Gülüyor> daha Hasan çağır gelsin aşkım hadi. Bebeği, hadi bebeği, bebeği. gel. buraya de. Abi, gel buraya. Bak geliyor masal bak. <gülüyor> <gülüyor> Aslanları gördün mü? Nerede? Hani bak, karşıda aslan yatıyor. Bak. Karşı karşıya Aa, gördüm. Maşallah, bunlar ne kızım? Bunlar aslan. Aslan. Aslan mı? <gülüyor> Korktun mu? Kumaymış, anneciğim bunlar. Korktun mu? Orada Masa? Bunlar ne aşkım? Bunlar deve kuşu. Deve kuşu. Evet. Şuraya bak. çay. Sıvı dökecek misin Çeviri ve Altyazı